Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programımızın 13. bölümüyle karşınızdayız. Bugün programımızda çok enteresan ve çok ilginç bir üründen bahsedeceğiz. Ee, geçtiğimiz günlerde teste geldi. Hatta dün de biz onun e, bir böyle deneyim videosu inceleme değil ama deneyim videosunu yayınladık. Huawei Mate XS katlanabilir cep telefonu. Şimdi ben kullandım ağırlıklı olarak. Videoyu da ben çektim ama Osman da telefonu gördü. Önce Osman senden başlayın. Nasıl buldun telefonu? Evet ben telefonu gördüm. Yani bir katlama şeyine eriştik çok şükür. <gülüyor> iki parmakladık telefonu. <gülüyor> Açıkçası beklediğimden büyük telefon. Yani o kadar büyük olacağını düşünmüyordum ben dürüst olmak gerekirse. Fakat baya bir büyük. Yani katladığımızda da büyük. Dolayısıyla böyle çok taşınabilirliği olan bir telefon gibi gelmedi bana. Bu... Öncelikle ilk yorumu. İkinci olarak da bunu ben zaten başından beri eleştiriyordum. Hani iç yerine dışa doğru katlanması büyük bir feil bence. Neden diye soracak olursan abi biliyorsun yani telefonları şöyle masanın üzerine koyduğumuzda bile o ekranın çizilme ihtimali falan var. Hatta geldiğimizde gördük bir kılıf gibi bir şey takmışlardı. Ee, ama o bile telefonu koruyacak gibi durmuyor. Kaldı ki ekrana zaten ekran koruyucu bir jelatin yerleştirememişler. Tabi o ekran esniyor şey yapıyor çok makul olmazdı ekran koruyucu takmaları zaten ama dışa doğru katlanmasından ötürü katladığımızda dahi hani bir yere koysak telefonu ya da ne bileyim cebimizde bir parayla taşısak, taşısak vesaire ya da işte çantamızda ne bileyim bayanlar için söylüyorum özellikle çantasına attığında herhangi bir rujudur falandır enteresan şeyler var biliyorsun kadınların çantasında onlar bile ekranı çizme olayı çok yüksek ihtimali çok yüksek dolayısıyla bu açıdan baktığımda ben e, çok böyle kullanılabilir bir cihaz olarak görmedim. Tabii şimdi Samsung içe doğru katlanırı yapınca Huawei muhtemelen benim farklı olsun diye dışa doğru katlanabilen bir yapıyla çıktı karşımıza. Ama ben çok kullanışlı bulmadım açıkçası. Bir de insan böyle elini aldığı zaman ister istemez hani şöyle açıkken direkt böyle bir içe katlama şeyi hissediyor. Ama telefon dışa katlanıyor şu şekilde. Dolayısıyla orada mesela birine versen al bak diye adam şaşırt diye bir geçirebilir yani. <gülüyor> Şimdi evet, ihtimalle var. Şimdi şöyle, o dediklerine tamamen katılıyorum. Hatta videoda ben onları söyledim. Onu ee, da izlemeleri öneriyorum takipçilerimize. Orada şöyle bir sıkıntı var Söylediğim gibi. Bir kere evet, yani dışa doğru katlanıyor. Yani şöyle kitap gibi düşünün. Kitaplarda biz ne yapıyoruz? İşte bu içeri doğru katlar. Veya defteri. Öyle. öyle bir refleksimiz var sonuçta. Bu böyle katlanıyor. Dışarı doğru katlanıyor. Dediğim gibi bu hem ergonomik olarak çok doğru değil. Aynı zamanda e, cihazın ekranının o ar arka taraftaki ekran üzerinde çizilmesine vesaire sebebiyet verecek bir durum. E, ben zaten genel olarak katlanabilir telefonların çok uzun ömürlü olacağını düşünen birisi değilim bu arada. Tamam çok güzel teknoloji, hoş bir teknoloji ama hani pratikte bizim hayatımızda katlanabilirim böyle o kadar da aman aman bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, pahalı zaten. Yani Samsung'un telefonları da pahalı. E, Huawei'ninki zaten pahalı. 30 bin lira gibi bir fiyattan satılıyor. Hani o telefonlar... ücreti. Çok astronom bütçe, hani tartışmaya değecek bir rakam değil. Hani 20 bin olur, 15 olur da deriz ki ya işte hani falan filan da 30 bin liraya mümkün değil. 20 yani. bin de bence yüksek ya ne bileyim. Ben daha o psikolojik eşeğe sanırım hazır değilim yani 15 bin desek hani bin efsen hani atıyorum işte iPhone'a 12 bin lira veriyoruz, yeni çıkan amiral gemisi modelleri 12 bin lira. Hani diyebiliriz evet. ki ya 12 bin lira verene kadar işte biraz daha üstüne katıp böyle yeni bir teknoloji deneyimlemek isterseniz vesaire gibi. Nedenlerin arkasına belki sığınabiliriz ama şimdi 20 bin liralara, 30 bin liralara çıktığımızda arkasına sığınacak bir neden de kalmıyor. Kalmıyor, de. kalmıyor. Tabii sonuçta <gülüyor> günün sonunda... Biz mi çok fakiriz bilmiyorum ama... <gülüyor> <gülüyor> yok, olmuyor yani. alakası yok. Çünkü bu şöyle bir sorun var. Telefon için söylüyorum bunu. Yani 10 bin lira verdiğin zaman da aynı sorun var. 2 sene sonra, hadi çok zorla 3 sene sonra o telefonu değiştiriyorsun. 3 sene evet. için 30 bin lira bir cihaza vermek çok mantıklı değil. Hani kaldı ki, şunu şimdi söylüyorum sürekli sunduğu deneyim ya da hayatımıza kattığı farkındalık o verdiğin para oranında da değil. Tamam, şey söyleyebilir belki yeni teknolojiler fiyatı çok pahalı olabilir. İşte ileride ucuzlayacaktır falan. Ama sadece bence bu fiyat meselesi de değil. Çok fazla bir katkısı yok hayatımıza. Yani katlandığı zaman, açtığınız zaman tablet gibi oluyor. Kapattığınız zaman normal bir telefon oluyor. E ben bir tane normal telefonla bir de tablet alsam çok daha ucuza alırım. Ne çok daha işimi görecek bir cihaz almış olurum ve o kadar da pahalı olmuyor. Şu anki durum böyle, ileride fiyatlar düşer mi? Ben kolay kolay düşeceğini sanmıyorum. Ve benim hani, katlanabilir telefonlarla ilgili genel fikrim şu, bu teknolojiler telefon olarak değil de farklı formlarda karşımıza çıkarsa sanki daha mantıklı olacak gibi görünüyor. Çünkü, telefonun kullanım ömrü çok sınırlı. Dediğim gibi iki sene sonra, iki buçuk sene sonra, üç sene sonra o cihaz artık çöp oluyor veya çöp olmuyorsa da kullanılabilmişlikten çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Ya işte iki sene telefon olarak kullanırsın, sonrasında tablet olur <gülüyor> tablet olarak devam edersin yani. <gülüyor> Ama işte pili azalacak. Falan. Böyle. <gülüyor> evet, evet. Yani öyle bir durum var. İşte dedim gibi detaylı bir inceleme içinde, yani detaylı inceleme derken inceleme değil daha böyle bir hani fikirlerimizi aktardığımızda video çektiğimizde evet. inceleme yapmadık. Onu da kanalımızda izleyebilirsiniz. Videonun içinde de ilgili yerde zaten linkini verdik. Video olsun bu hafta pek zam haberi gelmedi. İzleyici bir durum mu değil? Şaşırdık mı? <gülüyor> bu şey sen şimdi böyle söyleyince Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya abi her hafta zam geliyor. Bir hafta diyorlar bu hafta zam yok. Kemal Sunal yine bayılıyordu. Nasıl zam yok diye halam böyle. <gülüyor> Şaşırdık. Artık o kadar alıştık ki zam gelmesine. Evet. Hani zam gelmediğinde de böyle bir şaşırıyoruz. Evet bu hafta herhangi zamdan ziyade yeni bir vergiyle karşılaşmadık. Evet çok çok diyelim. <gülüyor> Nazar değmesin yarın şey yapıyorlarmış. <gülüyor> Yeni vergi. <gülüyor> Ulan sizin yüzünüzden açtığınız o falan diye. <gülüyor> Yok ya ben artık gerçekten ee, ama şöyle bir şey vardı zaten. O vergiler hani birden yükseldi ya zaten diyorlardı Eylül ayında hani aşağıya çekilecek vesaire diye. Atıyorum konsollarda %50 dediler. %20'ye çekilecek. %30'a çekilecek diyorlardı. İşte diğer önümlerde de yine e, bir şekilde bir düşürme vardı ama yine kalıcı oldu mu? Evet oldu. Yani 3 artmadı da. 2 artacak. Ya. Öyle bir sıkıntı var. Alıştık oyun, artık zaten ya. Oyun tarafında bir hareketlilik var gördüğüm kadarıyla. Yani oyunlar tanıtılıyor. Oyun, işte, tarafında, oyun tarafında şu hareketlilik var. Ee, Dediğim gibi yeni nesil konsollar geliyor. İşte öyle bir heyecan var. Ama ben şu anda tanıtılan pek çok oyunun böyle yeni nesil konsolların kalitesinde olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü baktığımız zaman PlayStation 4 için gelecek olan The Last of Us'a bakıyoruz mesela. Adamlar canavar gibi oyun yapmış. İnsan bir yandan da diyor ya madem bu konsollar böyle oyunları çalıştırıyor, diğer oyunlar niye öyle değil diye düşünüyorlar. Ama şimdi yapımcıların açısından da bakarsak, şimdi adam diyor ki ya 100 milyon satan bir konsol var PlayStation 4. Yani en çok satanlar listesine girmiş ilk üçe. Dolayısıyla onu direkt rafa kaldırmak olmaz. Ne yapıyor adam? Çalıştı, yaptığı oyun hem onda çalışsın hem PlayStation 5'te çalışsın. Ha, PlayStation 5 ve Xbox One için ne olur? 4K çözünürlük gelir. Şu anda açıkçası Xbox One X ile PlayStation 4 Pro ile yeni nesil konsollar arasındaki oyunlar arasında böyle ben uçurumlar olacağını düşünmüyorum. Bir iki üç sene daha beklememiz lazım. O şeyi farkı tamamen hissedebilmemiz için. Evet aynı fikirdeyim ben de. Ama bir, oyun... de bir de Epic Games Store'a. Buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bugün de Borderlands'ı bedava olarak vermeye başladılar işte. Ee, Allah razı olsun ne diyelim. O da bir 117-120 lira civarında bir oyundu. Güzel bir deneyim. O da inşallah okurlarımız indirmiştir. İndirmesele bile şeylerini eklemişlerdir Kütüphane. yani kitaplarına, kütüphanelerini istedikleri zaman artık indirir oynarlar. Ya, Epic Games coştu şöyle GTA 5 ile başladı iki hafta önce. Evet Civilization'ı e verdiler. Civilization verdiler. Şimdi dediğim dediğin gibi Borderlands'ı Borderlands devam ediyor. Valla takip edin arkadaşlar, bizim sitede takip edin, bunun hepsi yazıyor, Osman Sağ Altı'nın günü günü yazıyor. Hatta ben sabah, biz bu cuma gün çekiyoruz bu videoyu, cumartesi yayınlanacak bu arada. Sabah ben sitede haberini gördüm, hemen e, Borderlands'a <gülüyor> ekledim. Çok beğendiğim video, oyun değil ama dursun dedim. Ki. Video ekranım. iki oyun yani, Borderlands 2 var, bir de pre var içerisinde, yani iki farklı oyun. Bunu da dipnot olarak belirtmiş olalım sistemler e hiçbir şey gelmiyor. Yani Epic Games bu kadar insanları şey yapıyor ama Steam'e baktığımız zaman hiç bedava bir şey verdiği yok. Ayıp ediyorlar onlar da yani. İşte bekleyeceğiz artık. Ne? Onlar üstte işte şey falan var onlarda. Counter Strike falan var. Orada herhalde. Ekmek yiyorlar diye tahmin ediyorum ama GTA 5 gibi bir şey aslında güzel olur da karşılığında varsa öyle bir oyun mesela. Ya onlar da Red Dead Redemption 2 falan veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii <gülüyor> olmaz şey ver Vermezler onu ya. <gülüyor> Onu vermeleri için daha erken yani. Aslında. Olsun ya. Garibin ekmeği umut. Ne diyelim abi şimdi. <gülüyor> Sen de haklısın. Doğru söylüyorsun. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlara başladık. Biraz da evet. teknoloji ile ilgili bilgi vereyim. Ramazan elinde başlamıştık. Ramazan'dan sonra da devam ediyor. Her cuma saat 8 gibi planladık. Müsait olanları bekleriz kanalımıza. YouTube kanalımızı da abone değilseniz abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alarda takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Teknoloji Okulu'nun 13. bölümünde sonuna geldik. Farklı bir programda, farklı bir bölümde önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.